Yelkenli ve Motorlu Çift kanalımıza hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Akbük'te tonoz bulmuş ve bağlanmıştık. Buradaki maceralarımızı sizlerle paylaşmıştık. Eğer bu videoyu izlemediyseniz lütfen sağ üstte beliren video kartına tıklayın ve izleyin. Ayrıca videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Pabuç koyunda kalıp kalmayacağımıza karar verdikten sonra ve ufak bir tamir yaptıktan sonra Kinnidos'a geçmeye karar veriyoruz. Sert bir havada Kinnidos'a geçiyoruz. Kinnidos'ta da bir gece kaldıktan sonra Palamut Bükü'ne geçmeye karar veriyoruz. Videolarımızı izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Orada bir sorun oldu. Bak evet. şimdi kontak şu an sıfır çalışmıyor özellikle demirledikten sonra motoru kapatmanın nedeni bu gördüğünüz gibi şu buradan yanarak kopmuş görüyor musunuz bak bu içinde sigorta var bunun e bu şarj dinamosunun ve bütün kumanda panellerine giden şey elektrik bunu hemen ilk iş bunu yapalım ki motoru çalıştırmamız gerekirse şu an alakadayız motor sıcak uzun seyirden geldi zor yer bulduk zaten çok kalabalık durum bu şu gördüğünüz sigorta var bunun içinde. Şuradan kablosu kopmuş. Şu kablo şu da sigorta kutunun bu tarafı. Bu şekilde şimdi bunu bağlayacağız. Kaptığımız zor koşullarda bizi kurtarmaya çalışıyor. Evet şu an yeni bir sigorta, yedek sigortam vardı şöyle kapaklı. Su için. Bunu şimdi bir de bantlayalım. Şurası açık kaldı. Artıya bunu takmamak lazım ama bu gümüş yani iletken. Gümüş adı gümüş aslında değil de. Şuraya da bir 25 amper bıçak sigorta taktık mı artık cam sigorta kutusu yerine bunu kullanacağız. Evet. Evet, şimdi bunu bu şekilde bağladım. Sigortayı. içine de 20 amper bıçak sigorta koydum. açabilirsem Şöyle gördüğünüz gibi bıçak sigortaya döndürdüm. Neyse ki yedeğim var bu şekilde yedek skorta kutusu saklarım teknede ee, yoksa kabloyu direkt bağlayacaktım artık çünkü seyirdeyiz yani yapacak bir şey yok tabi kabloyu da direkt bağlamamak lazım hiçbir zaman açalım bakalım İşte bu göstergeler kendine geldi ama biraz yamuk geldi <gülüyor> bir daha aç kafayı yapalım evet şimdi tam düzeldi gördüğünüz gibi saat çalışıyor maaşa basalım işte bu kadar. Seninle sağlık kaptan çok mutluyuz. Kış işme yerken güzelmiş ya. Bayıldım. Huu, harika. Yavrum buradan şey yapıyorsak. Eda. Çok güzel ya. İstanbul'a İstanbul gidiyoruz. Harika. <gülüyor> Arkada bot hareketler yapıyor sana. Şimdi Karalada'ya doğru geldik. Ee, şimdi bayağı bir yukarı tutmamış oldum. Quinidos'a düşmeden önce. Birazdan artık Quinidos'a doğru inişe başlayacağım. Quinidos burada. Burada kos. 17 mil falan eee çamadan da çamadan da bazen bazen çok basit dev dalgaları yelkinimizle karşı koyuyoruz baya gerçekten büyük zor iki metrekatlar var tam bir kündos modu yönde kaldık ya, bundan çok belli olmaz evet biraz sonra valla yok evet rahat oldu mu? komik 25 knot falan sert Arada pif pif yapıyor. Ege var gücüyle geliyor. Dalgalar da öyle. Kahraman Doris ve 3-4 metre dalgalar ve 25 nat rüzgarda. Bana mısın demiyor. Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte bu da mesaj. Geliyorum diyor. Bak abi, bak. Bak bak. Görüyor musun? Valla vurdu geçti he. Oluyor böyle. Neyse soğuk tadı da güzel. Şamal yedik gidiyoruz. Daya, <gülüyor> daya yedik gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi Öyle söyleyeyim. Abi böyle bir şey yok abi. Çorba çorba. Kaynayan çorba kazan denizin için. Yemin ediyorum. ama ya. Acayip bir şey ya. Olacak bir şey ya. Zaten burundan anlayabilirsin nasıl olduğunu. Ver. Çok korkamış ya. Gerçekten yani. de harika çıkıyor. Tam akşam güneşe vuruyor. Türk bayrağı da güzel olmuş yani oraya. Yoktu önceden sanki? Yaptım? Yoktu. Antik şehrin eski sirüetini gördüm. Facebook'ta falan dolaşıyor. O kadar güzel ki. Bir bakın yani Kündos'un eski haline. Burç bir şey varmış orada Çok güzel bir yer. Bizler dolaşıyor, Windows'un üstünde. Bizim de fotoğrafımızı çekiyorlar ta oradan. Artık böylece burayı dönünce Ege bitti. Bizim için Akdeniz başlayacak. Başlayabilirsin bu. Kendi denizlerimizde olacağız. <gülüyor> Mert inanamıyor başlayabilirsin. Ama bugün 55 mil falan 55-60 mil yol yaptık yani. Evet yani Akdeniz'den, Bodrum'a Bodrum'dan buraya geldim. Yani kolay değil Bazen şartlar onu gerektirir. Gün batımında gelmek gerek. Fener'e. Sağ salim geldik. Şimdi endibe doğru gidelim. Oralar bizlik. Selam antik şehir, güzeller güzeli Kınıos şehri, selam. Yani şuraya atabilir misin? Şuraya atsan. Fotoğrafı evet. Evet döndürür. Olmaz. Boşluk bulmaya çalışıyoruz Pustonyalardan. Sarı mı değsin? Evet. Tamam. Mavi yeni, yeni mavi. Daha değil. Da Mert altlarında da düşü. Şurada olabilir mi? Nerede? Şurada bir şey var. Tam şu yeşil yerde. Düz Hayır, tamam altında. Şuraya dal. Ay, gözükmüyor da hiçbir şey. Yine buz gibiymiş şey akında. Yok. Benim maskeyi veririm. Yani iki hafta önce de buz gibiydi şimdi de buz gibi. Kaptanımız yorgun argın gözüküyor. Hala başım ağrıyor. Ben toparlayamadım. Vallahi düşüyorum hali Benim de boğazım ve kulağım gitti. Dün biz bayağı dayak yemişiz ya. <gülüyor> Mart'lar da katıldı görüşlerime. Teşekkür ederim Mart kardeşlerim. Knidos'un şu manzarasında Mart'ların sesi eşliğinde iyileşmeye çalışıyoruz. Dün kaç mil yol yapmışız kaptanım? 51 yaptık ama. 51 mil. Uzuk havada yaptık yani. İlk 30'u karşıdan kafadan da. Falan 20'si apaz seyriydi ama dalga da 3-4 metreydi fazla. Yerinde de çoktu. Ama bozuk zaten. Bir ara 36 natlara kadar yedik İ ikinci yani. İkinci camadan da anayarken ıskotayı saldım. Artık ıskota bitti yani. Oradan bayağı burcataya falan değiyordu yani. E gene de 5 natı geçiyordu kendi kendine tekne. E dalga çok yüksek. Hani böyle dalganın içine gidiyor tekne. Çıkarken rotası falan bozuluyor. Kaçıyor böyle saçmalıyor. Başka şeyler yapıyor tekrar oturuyordu. O havada sağ salim getirdi bizi Doris. Teşekkür ederiz Doris Reize. 4 saat falan öyle sürdü o şey. Ağır geçti yani. Tuz oldu. Her taraf tuz içinde yani. Ne yapalım? Geçmiş olsun diye. Minderlerimiz tuzlu muzlu. Artık yıkarız. <gülüyor> önümüzdeki 5 gün burada hiç kıpırdamadan <gülüyor> durmak ve dinlenmek istiyorum. O 15 gün kalsak belki biraz da dinleniriz. Baya ancak atarım <gülüyor> yorgunluğumu dünümde. <gülüyor> Size biraz Kindos Antik Kenti'nden bahsedeyim. Belki görmeyenler, bilmeyenler vardır. Eğer Datça'ya gelirseniz Datça'nın en ucunda böyle artık Ege ile Akdeniz'in köşesi gibi düşünebiliriz burayı. Çok şahane bir antik kent sizi bekliyor olacak karayoluyla çok rahat geliniyor. Denizden zaten geliniyor. Çok doğal bir e, limanı var zaten buranın eski antik dönemden kalma. Şu anda içinde bulunduğumuz. Karya medeniyeti kendisi. Karyalılar zamanında kalma. Burada bir kazı binası var. Benim bildiğim kadarıyla kazılar oradan yürütülüyor. Arka tarafındaki liman daha önceki drone çekimlerimizde görmüşsünüzdür. O daha çılgın. Barınılmaz yani orada. Karşı taraf tepeler tamamen ee, Surlarla, antik şehrin kalıntılarıyla bezeli. Hala da çalışmalar devam ediyor. Tiyatrosu vesaire, arenası. Buradaki yapıların geneli milattan önce dördüncü yüzyıla dayanıyormuş. Kocaman bir ticaret şehri aslında Knidos. Bu içinde bulunduğumuz e, taraf, bu liman ticaret liman olarak kullanılıyormuş. Şu karşıdaki bizim şu ince hattın arkasındaki liman askeri liman olarak kullanılıyormuş. Aslında şu bir adaymış zamanında, deve boynu dedikleri. Bu adayı doldurarak suni olarak... E, şu kısmı doldurmuşlar. Birleştirmişler anakaraya. iki tane liman elde etmişler böylece. Ağaçların arasında e, sur var şurada. Gözetleme kuleleri onlar aslında. Bu arada Marslar da <gülüyor> çok tatlılar. Yuvaları var orada. İki tane tiyatrosu varmış. Birisi 20 bin kişilik birisi 5 bin kişilik. Özellikle buralı e, ünlü e, şahıslar var. Örneğin matematik birincisi Evdoksus gibi. Özellikle de İskenderiye Feneri'nin mimarı buralı. Knidosos Ostratos diye geçiyor kendisi tarihte. Yukarıya doğru yürürseniz Afrodit Tapınağı'nı göreceksiniz. Mutlaka yürüyün burada üşenmeyin. Tırmanın tepeye Akropolis'e. Kudüs'ü Afrodit derler. Onu da Google'a yazarsanız görürsünüz nasıl bir şey olduğunu düşündüklerini. Antik tiyatronun taşları da bu arada 19. yüzyılda at olmuş, goodbye olmuş. Kudüs Aslanı gibi bunları da gemilere yükleyip yükleyip yurt dışına artık satılmış diyorum ben. Satmış yani vermiş geçmiş. Sağ olsun kendisi. Böyle söyleyince de kızıyorlar. <gülüyor> ya kızmayın arkadaşlar. Bunlar yaşanmış yani. Önemsenmemiş, satılmış, verilmiş yani tarihi değerlerimiz. Ne diyebilirim ki? Bana kızmayın. Yapanlara kızın. Tarihçesini de anlatmak istedim sizlere. Bu ada kısmına kap kırıyor diyorlarmış. Kap kırıyor. Diğeri Anakara. kap Kap kırıyordu hala. Orada da kazılar devam ediyor. Hem ticaret hem sanat hem kültür merkezi Knidos. 2 derece ısınmış. 2,5 derece ısınma var. 7'den -5'e çıkmış. Sağ olsun. İyi. İzliyorum inşallah. <gülüyor> Güzel gözüküyor su. Harika ya. He? Vallahi gerçekti. <gülüyor> Efendim Mertcim ne dedin? Ya bazı şeyler özel konuşma ya. <gülüyor> Öyle her şeyde kameraya çekilmez ya arkadaş. Ya yemin ederim neler neler diyor off the ya. <gülüyor> Neyse söylemeyeceğim hadi. <gülüyor> Ve maalesef beklenen son Windows'tan ayrılıyoruz. İnsan üzülüyor tabi sevdiği yerden ayrılınca. <gülüyor> Bay vay cancağızım. Sen bari kendine iyi bak. Ya hadi kaptan geri dönelim. Baştan başlayalım gezimize hadi. <gülüyor> Windows çok güzeldi ya. Bye bye, goodbye Farewell my love Adio İnşallah gene görüşürüz Adios Pelidos arkada Gördüğünüz gibi motorumuz 1000 devirde falan çalışıyor Ondan sonra Yelkenimiz ana yelken tam açık. Flop kapalı. Çünkü flop kupada çalışmıyor benim. Ya da dışarıdan bastı onunla almam lazım. Hava çok tatlı. 15 knot, 10 knot, 15 knot yerine göre rüzgar yer var. Ben azladık ki Evet Eda ne düşünüyorsun? İyi, gidiyoruz. coştu gidiyor bakıyorum 5.6 ile. Kala mutlu bir Evet. Balonluk bükküne doğru tam yol, yeri. Dayağı kesme biraz kesme. Aynen, ağza daha <gülüyor> şey dedik. Dayağı yersek dedik. Yok yok, eve geçişin bir kere Allah var yani. <gülüyor> Şu <anda> evet. Ölüp kalmıyorum. <gülüyor> Şu an hatta motoru durabiliriz. <gülüyor> Yanla spor. Yanla spor gidiyoruz. <gülüyor> de yapayım birazcık işte. basıyor. Gelken tam açık. Alamın tamam Olur. Altta dur, altta. Altta dur. O anları çekmedi çocuk. Söyleyeyim mi Kavança'yı diyor Bakın Yerken bu tarafa geçti. Kavança'ydık çünkü zira az önce. <gülüyor> Kaptan niye öyle oldu? Çok bastı, otopilottaydı ben de Hümen'i alamadım, deli alamadım. Otopilot ani şeylerde çok hızlı davranamıyor rüzgar değişimlerinde ondan hmm. dolayı. Baba bak, Helene geçiyor ya. Bizi de alın. <gülüyor> Vallahi Yunan'a hasret kaldık ya. Neyse, kısmet. Güzel bir pupa yelken seyreden. Spor dinlansın biraz daha. Pışır gidiyor tabiri caizse değil mi Eda? Fış fış kıyıkçı, kıyıkçının küreyi. Bak çok iyi. Pışır <gülüyor> pışır tabii, naz nazlı gidiyoruz şu anda. Yalnız bakın şu bölgelerde, hep şu geçişlerde hep bir sakatlıklar olur. Bilmiyorum siz de net görüyor musunuz ama denizin üstünde şöyle ince başka bir tabaka var. İşte oralarda dikkatli olmak gerekir. Biz de böyle dikkatlice gidiyoruz. Mesela rızgâh gelmedi ya bak aslında çok kuvvetli gelip başımda. Evet. Burunlardan ötürü. Şurada sizin çok sevdiğiniz motor yat gidiyor bakın. Art motor yatları bir şey demeyeceğim çok seviliyor. <gülüyor> Ay ne kadar tatlış ya. Canım benim. İyi. <gülüyor> çok tatlı çok şaka yaptım. Niye bir şey yaptım? Benim milletim oldu peki. Ya. Tamam, bir şey demiyorum. Ben kendi zevkimden bahsediyorum ya. Bir şey sevmek zorunda değil ki. Tabii ki değil. Ben kendi zevkimi. Çok tatlış canım benim. O kadar tatlı ki. Vay vay. Alamut büküne yaklaştık artık iyice. Ponuz bükü burnunun içine girdik. Dalga zayıfladı. Çok şükür. Yalnız hiç rüzgar serpintileri var. Köy denizin üstünde fark edebilirsiniz. Bakın mesela şu anda geliyor şu. şu kardeş serpinti oluyor güneşin önünde pus yaratan yangın numanları Bu taraf bodrumdan bir halde geliyor yangın numanları fırtına fena gece bitecek ama bilmiyorum ne yapacağız gelin buna gittik ya da alarga bana girmeye karar verdik Palamut'ta. Liman zincirli Eda. Ne? Zincir atılıyor zincir. Takışa gerek yok gibi. sey dedi nereye koşuyor ellerle ellerle